Merhaba Kanalıma hoşgeldin Arkadaşlar lütfen Hepinizden özür dilerim Biliyorum özlediniz Bir 10-15 günden beri de video çekmiyorum Vallahi kusura bakmayın Ya zaten telefonun kamerasından dolayı aslında bakarsanız çekmiyorum da İşte yavaş yavaş Özlediniz biliyorum Geçmiş bayramınızda hepiniz mübarek olsun Şimdiden Geçti artık ama O zamanlar açamadım videolar İşlerin yoğunluğundan canlı da açmadım Ve bundan sonra artık yavaş yavaş başlarım gibi Yeni geliyorsan eğer Kanalıma abone olursan Bildirim canını açarsan yeni videolardan haberin olsun Saçlarla ilgili güzel güzel paylaşımlar yapıyoruz İnşallah beğeniyorsunuzdur Veya izlediğin zaman beğenebilirsin de Beğenmezsen de canın sağ olsun hiç sıkıntı değil Bugünkü Uzun zamandan beri video çekmedim, çekmedim, bugün nasıl bir video ile çıkalım dedim karşınıza, dedim ki saç şekillendirme yapayım. Bir tane saç, ayretten fön çekeceğim, farklı farklı modeller yapacağım kendime. Video biraz uzun sürebilir, onun baştan söyleyeyim, sonra bana demeyin yani, yorumlara yazmayın, yarım saat videomu olur veya 35 dakika 40 dakika. Çünkü neden? Sürekli saçı yıkayacağım. Model yapacağım. Tekrar yıkayacağım. Başka bir model yapacağım. Ayrıyeten fön de çekeceğim tabi doğal olarak. Nelerle yapacağız bunu? Mesela ilk önce klasik bir saçla başlayacağım. yana doğru taracağım. Böyle hafif kaldıracağım. Böyle klasik bir model. Onun fönünü nasıl çekeceğinizi göstereceğim. Onu da unutmayın. Yapın. Mesela onu... Vaxla yapacağım, parlak vaxla. İşte pudrayla bir tane model yapacağım. Spreyle yapacağım. Bir de krem vaxla yapacağım. Ayrı Ayrıyetten ayrı Bu da bonus olsun, ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bir de milkshake, köpükle. Ama Nasıl yapacağız? Ta ta ta ta. Vigoyla. Kıvırcık yapmaya çalışacağız. Bak, olacak demiyorum. Yapmaya çalışacağız. Çünkü neden? Kıvırcık için şu an saçlarım kısa benim. Bakalım eğer ki kıvırcık olmazsa başka bir model yaparız. Çeviririz yani onu. Şimdi elinizdeki malzemeler neler bilmiyorum ama doğal olarak tabii ki fön makinesi lazım. Ve bunun Doğal olarak başlığı da lazım. Şimdi Dediğim gibi klasik model yapacağız. İlk önce Klasikle başlayalım. Ondan sonra kademe kademe Saçı Level atlatacağız. Şimdi bu saça ilk önce nasıl yapalım? Ayırarak mı? Ayırmadan mı? Bence ayırmadan. Saçı hiç ayırmadan sağdan tarayalım. Normal düz bir saç yapacağız. Klasik Unutmayın bunu böyle tutarken yal tutacaksınız Böyle değil Saçınızda fönünüzü çekerken Kabartmak istiyorsanız da böyle Saçınızı kabartabilirsiniz Ben çok fazla kabartmayı sevmiyorum Tabi az sonra Videoda Saç kabartarak da bir saç yapacağım Ama ilk önce biz de klasikten gidelim. Şimdi geldik önlere. Önleri bakın tarağı geçirin. Kaldırın. Tarak diyorum ya fırça. Ne para? Şöyle hafif hafif. Bir de şimdi kamerada var ya önümde. Kamerada kapatıyor beni. Tam görmüyorum. Ben biraz böyle yana doğru kaysam olur beni. Şimdi gördüğünüz gibi basit saçımız böyle. Hatta biraz daha ısı böyle normal basit hafif sağa doğru tümsek modeli önlerden çok fazla yana yatırmadım saçları hafiften buradan böyle bir tümseklik verdim saça şöyle gördüğünüz gibi şimdi bunu neyle yapalım parlak box'la Parlak waxla ilk önce şunu bir yapalım. Şu kadarcık alsanız yeter. Hatta bu çok bile. Şöyle biraz boşaltın. Şu kadarcık alsak yeter. Herhalde görüyorsunuzdur. Bak, bu kadarcık. Minik bir şey yani. Şimdi bu basit. Bu gayet basit bir saç modeli. Şöyle hafif tümsekli sağa doğru. Şöyle de şunla da biraz açabiliriz. Bakın şu tarakla görüyorsunuz. Şöyle açarak yana doğru açıp bırakabilirsiniz. Tabii ki bu taraftan varsa elinizde eğer ki yoksa mesela bunu böyle yaparak buraları böyle bilirsiniz. Bakın böyle ayrı kalıyor. Tabii bunu ben şu an yaparken normalde sprey sıkmam lazım. Ama ben size sprey'siz olarak yapıyorum çünkü çok vakit gitmesin diye böyle ayırarak şu an gayet sade böyle tam akşam bir yere giderken böyle yapabileceğiniz sade şık bir saç şimdi ben bu saçı yıkıyorum bunu gördünüz bunun fönünü de nasıl çekildiğini de gördünüz yandan sağdan sola doğru veya soldan sağa doğru nasıl yaparsanız öyle çekeceksiniz şimdi ben bu saçı yıkayım Ondan sonra diğer saçımıza geçelim. Bu birincisi. Ben şu malzemeleri şöyle bir kenara alayım. Şimdi birinciyi yaptık. Ben saçımı yıkayıp geliyorum. Bakın şöyle. Zaten kameradan da gözüküyor. Görüntü kalitesi bir bozuluyor, bir düzeliyor. Artık idare edin yani. Bu birincisi. Bu arada nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Kaç gün oldu görüşmüyoruz? Ay. İnsan kendine geliyor be. Uf. Şimdi birinci modeli yaptık. Sağa doğru klasik bir model yaptık. Şimdi Nasıl bir şey yapalım? Sizler söyleyin. Ya da ben yapayım. Siz nasıl söyleyeceksiniz ki? Ben videoyu çektikten sonra atacağım. Değil mi? Ama sizin bunlarla ilgili çekmem istediğiniz video varsa siz bana yazın da yorumlarda ben ona göre size yapayım. Şimdi ne yapalım? Şöyle biraz bir neyle yapalım? Neyle? Bu seferkini de pudrayla yapalım. Pudrayla yapalım. Nasıl bir şey yapalım peki? Kabartalım biraz saçı. Hadi bu seferkisi kabarık olsun. Şimdi tekrar böyle tutuyorsunuz. İlk önce bir kurutalım. Tamam. Şimdi geriden alacaksınız saçı. Böyle alıp geriye doğru kabartarak öne doğru gelecek. Yaparken ki önemli olan fırçanızın şu şekilde durması. Şu saçı tam alabilirsiniz. Şimdi yerleri kabarttık. Kaçın kabarıklarını buraları böyle ayarlarsınız. Şimdi böyle Böyle tutulur. Tabi ki sıra verdik. Ters tarafa doğru yapalım. Tekrar bakın. Kırkayınız tutulma. Bu tarafa ayarlayabiliriz. Sıra geldi buraya. Burayı da böyle Öyle doğru atalım. Şimdi bu önlerine hafiften elin verelim. Bir Bu seferkini de böyle yaptık. Bu da şey, Kafeci saçı. Kafelere giderken yapılır ya. Hafif kabartarak böyle öne doğru. Kafe modeli. Şimdi buna Gördüğünüz gibi saç buralardan bak kabararak geliyor. Önde hafif böyle Sola doğru. Bu seferkini sol yaptım az öncekini sağ yaptım ya. Buna da sola doğru yaptım. İsterseniz tabi bunu böyle önde de birleştirebilirsiniz. Şimdi buna da pudra dökeceğiz. Ama bu pudrayı dökerken ben şöyle biraz geriye geleyim çünkü pudrayı dökerken her yere dökülüyor. Böyle saçın aralarına bak. <gülüyor> Tabii bir de bu olmasa çok güzel olacak da. misal. Bu kadar. Bu da pudra ile yapılan saç. Şöyle açalım biraz daha önleri. Buraları da hafif öne doğru. Vuralım ki saç buraları dikelim şuralar dikik buralar burası da böyle öyle doğru hafiften bu da böyle bir model şöyle ben döneyim görebiliyor musunuz şöyle burayı da böyle şöyle yapalım herhalde görüyorsunuzdur bu da böyle pudra ile yapılan <gülüyor> Allah'ım buralar pudra oldu ha. Dur ben şurayı sileyim bir saniye. Bu saçın adı da kabartmalı üçgen modeli kabartarak gelip üçgen geliyor saç unutmayın eğer ki böyle bir model yapıyorsanız kuaföre gidip de fön çektiriyorsanız eğer ona söylerseniz şimdi şunu bir daha arkamıza alalım bunu da buradan bir kaldıralım ben tekrar saçlarımı yıkayayım. gördünüz değil mi? bakın şöyle görüyorsunuzdur herhalde bakın nasıl geliyor saç hafiften böyle hatta böyle biraz karıştıralım ya. Şöyle bir şey de yapabiliriz ha, böyle, böyle tamamen karışık böyle, karışık bir saç da yapabilirsiniz, böyle gezebilirsiniz yani. Evet, fazla uzatmadan saçları yıkayalım. <gülüyor> Evet bir tane şampuan atmam lazım ama pudra çünkü saçtan çıkmıyor. Bu da tamam. Model ne oldu? 2. Sallaş bir saç yapalım mı? Hiç fön çekmeden sadece kurutarak salaş bir model yapacağız Onu da krem vaksla yapacağız Sadece parmaklarınız Hiç tarağa falan gerek yok Ne tarağa ne fırçağa Bazıları böyle savaş dağınık saçları çok sever Böyle dağınık olsun fazla şey yapmıyor Mesela şimdi buna krem waks biraz sürelim Dağınık saçları da böyle yapabilirsiniz Şimdi de krem waksımızı sürelim Şöyle azıcık bir şey alsanız yeter hatta bu çok bile sürdüm ya ya yani şu kadarcık bir şey Parmak uçlarınızla Saşa güzelce yedirin İyiyim Mehmet. Siz ne yapıyorsunuz? Canlı yayına gidin bana. Çocuklar YouTube'a video çekiyorum. Şimdi değil dışarı çıkın daha sonra gelin. Ha, tamam hadi görüşürüz. Tamam değil. oğlum. Bir suyu çekme. Tamam için oğlum. Size içmeyen diyen var mı? Eee bardak. Yok abi. Bardak oradadır oğlum. İçin tamam. Orada var. Allah YouTube'ta kaç oldu? 1600'lerde falan. Benim ablamın senden çok. 2000. 2000 mi? Ne, ne kadar güzel işte. Benimde 5000. Senin 5000. Vay be Mehmet. Aferin oğlum. Uydu uydu nere? <gülüyor> Aferin. Benimki, benimki mi? Ne? Dağınık bir saç. Benim, benim Dediğim mi? gibi. Böyle çok fazla şey yapmadan salaş. Şöyle zaten görüyorsunuzdur Şöyle yakından girsem hiç gözükmez değil mi? Daha çok karanlık kalıyor Şöyle Salaş bir model yaptım bu sefer Krem waxla böyle hafiften Gördüğünüz gibi Çok fazla uğraşmaya gerek yok Sadece krem box'ı alıp istediğiniz yönde böyle sürüp Elinizle böyle karıştırdığınız zaman Saç istediğiniz şekle oturuyor zaten Mesela böyle değil de şöyle de yapabilirsin mesela Böyle bir şey yapıyorsanız, böyle de olabilir. Şimdi, bunu da yıkayalım. Olur mu? Ben şöyle uzaklaşayım, şöyle uzaktan girip böyle yapınca... Salaş modelle az önceki gibiydi. Şimdi, ben bir daha bir yıkayayım saçlarımı. Çünkü şimdi Vigo ile yapacağız. 3'ü yapmıştık değil mi? 3 Şimdi 4 yapalım Aha ne düştü Aha. Küpe düştü Hop. Şunu şuradan alayım Küpem çıktı Olsun bir şey olmaz Şunu şuradan Takayım bir saniye Arkadaş girmiyor. Bak işte olmadığı zaman kızıyorum. Cık cık cık. Niye be? <gülüyor> Olma tamam. Oldu. Bak. Güzel mi? Evet şimdi bunu da hallettik. Şimdi Ama ilk önce ben şu tezgahı bir silebilir miyim? Tezgah silin. Ondan sonra. Şimdi sıra geldi. Vigo ile saç yapmaya. Bakalım. Şimdi Vigo normalde saçı kıvırcıklaştırıyor, kıvırcık yapıyor. Ama benim saçlarım daha kıvırcık olabilecek derecede uzunlar değil. Biraz daha uzamaları lazım, özellikle arkalar ve önlerin. Önler de çok kısa çünkü şu kadarcık. Tam olarak almıyor maalesef. Şimdi deneyeceğiz, bakalım, deneyelim Nasıl bir şey olacak, olmazsa modeli dişe veririz tekrar Şimdi, ilk önce başlığı çıkartıyoruz ve onun yerine Vigo denilen alet, küvırcıklaştırmaya yarayan bunu takıyoruz Taktık mı? Tamam Şimdi yavaş yavaş başlayalım Orta sıcaklıkta, hayır, sıcak olacak ısısı ama orta derecede, şöyle değil yani. Şunu şöyle bir geriden, bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya, hep beraber göreceğiz. Geriye doğru böyle ufak ufak, ufak ufak, ufak ufak, ufak ufak, karıştıra, karıştıra Bakalım ortaya ne çekecek. Kıvırcık olur mu sizce? Bakalım. Geri bilemeyiz. Geriye doğru böyle. çok da güzel masaj da yapıyor. Oh. Bakalım. Yavaş yavaş. Ufuk oluyor sanki. Küfürsü kalmıyor değil mi? Kıvırıcık olmadı ama çok daha değişik bir hal aldı <gülüyor> Değil mi? Valla hiç kıvırıcık olmadı. Hafiften oldu böyle çok hafiften. Biraz daha uzun olması lazım demek ki. Başka daha ya. Biraz daha yapalım. Valla kıvırcık olmadı. Zaten denedik. Ben denerken doğal olarak size gördünüz. Ama en fazla böyle bir şey çıktı ortaya. Dur bakalım o zaman biz buna bir köpük atalım mı? Ya da yok. Köpük atmasak mı acaba? Dur dur sadece spreyle. Spreyle atıp sadece spreyle bırakalım. Evet. Vigo'da maalesef kıvırcık olmadı saç. Yapacak bir şey yok artık ona. Saçın biraz daha uzaması lazım. Biz de bunu ne yapalım? Maalesef spray atalım biraz, spray sıkalım Şöyle doğal hassas bir şey bırakalım. Evet Vigo'yla yapılan saç modelde böyle bir şey oldu. Aslına bakarsanız değişik de oldu ha. Değil mi? Güzel durdu. Yani ve nasıl Kerem elinizde Vigo falan varsa baktınız saçınız kıvırcık olmuyor böyle salaş modelle yapabilirsiniz. Valla benim hoşuma gitti daha güzel oldu. Değişik durdu yani. Spray ile böyle sıkarak ve hafiften İnce yaptığımı böyle salaş bir saç modeline ulaşabilirsiniz. erkek ki salaş saç seviyorsanız tabii ki. Benim, benim hoşuma gitti. Şimdi gelelim saçları yıkayalım. Vigo'yu da çıkartalım buradan. Evet gördüğünüz gibi bu da böyle salaş. Böyle çok fazla uğraşmadım. Böyle hafiften bir şeyler yaptım. Güzel de oldu aslında bakarsanız. Şimdi ben bu saçı da yıkayayım. Gördüğünüz gibi kaç oldu 4 değil mi? Evet 4 de bitiyor. Vallahi değişik oldu ha. Güzel savaş oldu. Kayık. Bunu da yıkayalım. Arkadaşlar, izliyorsunuz. Hepinizin gözlerine ve yüreğine sağlık. Allah razı olsun hepinizden. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Instagram'dan halim.altankinkav ve Official olarak takip edebilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa DM yoluyla da bana yazabilirsiniz. Veya burada YouTube'dan yorumlara da yazabilirsiniz bazı arkadaşlar bana ulaşmak istemiş irtibat kurmak için dediğim gibi instagramdan irtibat kurabilirsiniz benimle herkese cevap veriyorum hani ben kimseye cevap vermemezlik ve buradaki yorumlarda da yorumları da hiç boş geçmiyorum hepinize cevap veriyorum zaten sormak istedikleriniz olur benim çekmemi istediğiniz video olur hepsi olur İstediğinizi sorabilirsiniz Yazabilirsiniz İzmir'de olanlar varsa tanışabiliriz Dükkanıma gelip çay kahve içebilirler Saçları ile ilgili sormak istedikleri varsa sorabilirler Yani beni çok yönlü kullanabilirsiniz yani hiç sıkıntınız yok İstediğinizi sormakta özgürsünüz Her şeyi tanışabilirsiniz Bazıları böyle egoisttir mesela Öyle sorularından falan Hoşlanmaz veya cevap vermez, ben ben de öyle bir şey yok. Ne yazarsanız, ne isterseniz, elimden geldiğince hepinize cevap verim ki şuradan YouTube'dan bile tanışıp benden numaraları olan kardeşlerim bile var, onlarla bile görüşme sağlıyorum. Mesela saç kesikleri, saçlar falan oluyor, bana videolarını atıyor veya fotoğraflarını atıyor. Abi bu güzel olmuş mu, olmamış mı? Kesebilmiş miyim, kesememiş miyim? Yaptığım hatalar neler varsa söyler misin falan filan gibi. Onlarla da böyle bir güzel bir irtibat içinde dolaşıyorum yani. Çok güzel oluyor. Şimdi bu sonuncu şeyi de nasıl yapacağız biliyor musun? Aslında sadece öne doğru bir saç yapacağım. Sadece dümdüz bir fel. Başka hiçbir şey yok. Hatta bunu diğerini de yapayım çok sıkılıyor. oldu. Çok iyi değil mi? Süper. Evet, çok güzel. Süper fo süper saç oldu. Şunu alalım. Buradan böyle bir ayrım yapalım mı böyle? Şöyle bir ayırarak bir saç modeli yapalım. Böyle. Birazcık ne sıkalım ya? Aslında bu saçlar genelde ama hadi değişiklik olsun. Köpükle yapalım bakalım. Köpükle olacak mı? Normalde köpükle olmaz. Pudra lazım. Ama şimdi az önce zaten pudrayı falan kullandım ya. Şimdi hiç pudrayla kullanmayalım. Bakalım bu sefer de köpükle yapalım. Nasıl olacak? Şöyle güzelce bir yedirin. Benim saçlar çok uzun olduğu için şu an tam olarak olmuyor değil mi? Aslında uzunlukla da alakası yok. Pudra atsaydık olurdu da işte pudra atmadığımız için doğal olarak bu saça pudra lazım. Yani böyle bir model yapacaksanız kesinlikle pudrayla. Pudrasız anda böyle oluyor işte. Tabi elinizde bu taraftan da lazım. Bu tarak olmadı mı? Maalesef. Bu saç böyle olmuyor. Evet bunu da denemiş olduk. Demek ki neymiş? Bu saç şöyle köpükle olmuyor. Bu yaptığımız model. Şu balık olayı maalesef ki ayırmıyor maalesef olmuyor yok olmuyor bunu da böyle sade bir şey atayım ya zaten bir şey yapmadık bu da böyle olsun değil mi? hiç deyse köpük sürdük milkshake saçı besler saçta kalsın bari de saçı beslesin biraz Şekle gerek yok zaten Evet arkadaşlar 41 dakikalık video çekmişiz Oo oh, kokusu da çok güzel 41 dakikalık video çekmişim İzlerseniz çok sevinirim İzlemezseniz de canınız sağolsun Yazmak istedikleriniz varsa dediğim gibi Instagram'dan veya buradaki yorumlardan da yazabilirsiniz Çekmem istediğiniz videolar varsa onlarla da ilgili video çekebilirim Yeter ki bana yazın Abi şu şu şu diye. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışayım. Bugün saç şekillendirmelerden anlattım. Nasıl fönünüzü, çek, saçınızı yaparken nasıl fön çekeceğinizi anlattım. 3-5 tane de öyle gündelik hayatta kullanabileceğiniz saç modellerinden bahsettim. Kafeye giderken falan onlardan bahsettim. Hepinizin yüreğine sağlık. Gözlerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Geçmiş bayramınızda mübarek olsun. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Kendinize çok iyi davranın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler diliyorum hepinize. Seviliyorsunuz. Kanalıma abone olmayı, bildirim çarını açmayı da lütfen unutmayın. Ve diğer videolarımı da izleyin. Takipte kalın. Öpüyorum. Bay bay.